Merhabalar, ismim Cevahir. Bu videoda Winchill ana sayfasının temel özellikleri ve Winchill'e giriş yaptığınızda sizi karşılayan arayüzün temel özelliklerinden bahsedeceğim. Öncelikle Winchill arayüzü 3 temel ekrandan oluşuyor. Bunların ilki header dediğimiz üst kısım, yani başlık. İkincisi navigatör dediğimiz, üst sol tarafta gördüğünüz kısım. Bunlar her zaman sabit. Winchill'de hangi sayfaya giderseniz gidin, navigatör ve header burada kalıyor ve ortada gördüğünüz page dediğimiz kısım yani sayfa her zaman değişken yani ben de home sayfasına tıkladığımda e, mouse'u e, orta tuşuyla aşağı yukarı oynattığımda bu kadar gördüğünüz header her zaman sabit navigatörün yani her zaman sabit olduğunu göreceksiniz bu header kısmında her zaman winch logosu şurada giriş yapan bugün olan kullanıcının adı e, şöyle kontrolü biraz daha ayaklaştıralım görüntü büyüsü Şurada her zaman Winchill'de arama yapabileceğiniz bir search kısmı mevcut Daha sonra bu search kısmını diğer videolarda detaylı anlatacağız Daha sonra bu quick links kısmı mevcut Quick links'i de başka bir videoda daha detaylı anlatırız Sol tarafta da navigatör dediğimiz kısım mevcut Navigatör, Winchill'de bilgiye ulaştığınız kısımdır Winchill'de bilgiye iki şekilde ulaşıyoruz Arama ya da göz atma ya da gezinme diyelim Search ve Browse Buradaki Search Global Search'a benzer ekstra özellikleri var Daha sonraki bir videoda anlatacağız Ve aynı şekilde da Bilgiye ulaşmanın bir yöntemi Bunu da detaylandıracağız daha sonraki videolarda Şimdi ana sayfadan bahsedecek olursak Ana sayfada Sizi Task, Subscription, Workplace gibi çeşitli tablolar karşılıyor Bu tabloları Dan, e, en önemlisi tasks yani size gelen görevler my task ee, burada örneğin bana gelen analyze change request değişiklik talebini e, analiz ediniz onay sürecini belirtiyle Türkçe benim olşuduğum bir görev işte yayın sürecini onaylayınız gibi e, görevler geliyor yani bir sabah gelip kurumsal bir sistemde binçile açtığınızda burada sizin üzerinizde bekleyen görevleri görürsünüz o yüzden taskı bu şekilde en üstte tutarız İkinci sırada genelde updates. Şöyle sürükleyip bırakıyorum. İkinci sırada task updates. E, Updates'te en son e, yaptığım değişiklikler, en son check-in yaptığım 15 işi görürüm genelde. Şu şekilde. Mesela burada en son check-in yaptığım solid e, works dataları, dokümanlar ve benzeri şeyler var. E, daha sonra üçüncü sırada check-out olarak kullanırım. Yani check-out ettiğim işler. Şu anda mesela üzerinde çek Checkout'lı bir gereksinim dokümanı Bir vinç part mevcut ee, Gene bu vinç part'ı daha sonraki videolarda detaylandıracağız ee, Workspace CAD kullanıcıları için genelde kullandığım alandır ee, Çalışma alanı, tasarımcının alanıdır Daha sonra çok detaylı olarak anlatacağız Ve e, subscriptions, aboneliklerim Yani bir objede bir değişiklik olduğunda haberim olsun istediğim şeylere Winchill'de abone oluyorum Bunları bu böyle öyküden da görüyorum. Ee, ve customize bastığında Buraya daha getirebileceğim Package, Meeting, Notebook gibi Bazı alanlar mevcut. Bunları tıklayarak Ekranımda bu tabloları görüntüleyebilirim. Bunların da detaylarından bahsedeceğiz. Ama genelde Sade bir kullanım olması açısından ee, Task, updates, Check out Work, Workspace Subscriptions olarak kullanmayı öneriyoruz.